Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Eğer bu kanalda yer alan içerikleri seviyorsanız şimdi bu kanala abone olun. Ama sadece abone olmanız yeterli değil. Bildirim zilini de camdan aşağı atarak küçük bir seyahate çıkarmanız lazım ki ancak o zaman yeni gelen içerik güncellemelerinden haberdar olabilirsiniz. Şimdi keyifli seyirler. Fırtınalar hakkında ilginç bilgiler. Tırtıllar hakkında ilginç bilgiler arasında dönüşümleri vardır. Koza halinde bulunan tırtıllar, 3 gün boyunca kendilerine ördükleri ipekten bir koza içerisinde kalır. 3 günün sonunda kozanın içinden çıkan tırtıl, artık bir kelebektir. Tırtıl ömrü. Tırtıl ömrü yaklaşık 3 gündür. Bu süre zarfında zarar görmezse, kelebeğe dönüşür. Tırtıllarda üreme ve çiftleşme, tırtıllarda üreme yoktur. Ayrıca çiftleşme hali de bulunmamaktadır. Çünkü bu hayvanlar kelebeğin larvası olarak nitelendirilmektedir. Tırtıllar da avlanma ve beslenme, tırtıllar da beslenme bitki yaprakları ve taze meyveler ile olur. Bu hayvanlar yalnızca ot ile beslenir. Tırtıl türleri. Tırtıl türleri arasında ipek böceği, meşe kese güvesi darbası, kral kelebeği darbası ve kırlangıç kuyruk larvası bulunmaktadır. Sıklerha uzantıları, küçük tüyler veya setay gibi görünen yıldız formları, dipkenler veya granüllerdir. Dahası, setalar belirli bir aile, cins ve hatta türlerin karakteristiği olan kesin olarak tanımlanmış bir şekilde büyürler. <Gülüyor> Ortaya çıkan sonuç, düz, yuvarlak veya oval siğilleri ve dikenlere benzeyen kabartma deri. Lezyonları tüberküllerden oluşur. Tırtılların tüyleri ince bireysel filamentler veya demetlerle temsil edilir. Türüne bağlı olarak, tırtıl birkaç haftadan birkaç yıla kadar gelişebilir. Kuzey türdeki kelebeklerin tırtıllarının gelişimini bir sezonda bitirmek için zamanları. Yoktur. Bu nedenle bir sonraki yaza kadar kış uykusuna, diaparse, girerler. Örneğin, kutup çemberinin arkasında yaşayan bir kelebek solucan, 12-14 yaşlarına kadar. Bir tırtılın aşamasında kalabilir. Bazı türlerin 5 veya 7 kez kalıplamasına rağmen, standart hat sayısı 4'tür. Elverişsiz ortam koşulları, çapak sayısında keskin bir artışa neden olur, örneğin güve. Tırtılları 4 ila 40 kez dökülebilir. Ayrıca dişlerin erkeklere oranla daha sık yaşadığı da fark edilir. Tırtıl ve özellikleri istisnalar olmasına rağmen, başın yuvarlak şekli çoğu tırtıl için tipiktir. Ancak baş kısmı kare veya üçgen şeklinde olan tırtıllarda vardır. Nokta. Bazı türlerde başın üst kısmında boynuz şeklinde çıkıntılar olabilmektedir tırtıllar kemiren ağız tipiyle ayırt edilir. Nokta. Tırtılın üst çeneleri mükemmel şekilde oluşmuştur. Üst kenarı, yiyecekleri parçalamak için tasarlanmış olan diş etleri içerir. Nokta. İçeride yiyeceklerin çiğneme işlevine yerine getiren tüberküller bulunur. Nokta. Tükürük bezleri belirleyip bitlere dönüşür. Tırtılların gözleri bir mercek içeren ilkel bir görsel aparattır. Genellikle birkaç basit göz bir ardına bir yay boyunca sıralanır veya beş basit gözün birleşimi tek bir karmaşık göz oluşur. Artı bir göz bu arkın içinde yer almaktadır. Böylece tırtılların beş altı çift gözü olmuş olur. Tırtıl gövdesi oduklarla ayrılan bölümlerden oluşur ve vücuda maksimum hareket. Kabiliyeti sağlayan yumuşak bir kabukta kaplanır. Anal açılış, farklı bir gelişme derecesine sahip olan özel loblarla çevrilidir. Çoğu tırtılda 3 çift torasit bacak ve 5 çift karın bacağı bulunur. Abdominal ekstremiteler küçük kancalarda sonlanır. Her bir göğüs kolunda, tırtılın hareket ederken geri çekildiği veya çıktığı bir pençe olan bir taban bulunur. Kesinlikle çıplak tırtıllar mevcut değildir, her vücut çeşitli olmuşunlarla kaplıdır. Çıkıntılar veya aileye gelişmiş bir kritikedir. Tırtıl, eklem bacaklılar sınıfında bulunan bir böcek türüdür. Aslında tırtıllar kelebeklerin ilk halleri olarak tanımlansa da ömrünün sonuna kadar tırtıl olarak yaşayan böceklerde bulunmaktadır. Tırtıllar genel olarak sıcak iklimde yaşar. Ağaç dallarında ya da toprak altında her yer onlar için yaşam kaynağıdır. Tırtılın latincedeki adı ericadır. Bu içerik aslında hiç aklımda yoktu arkadaşlar. Önceden kafamda tasarlamadım. İnternette dolaşırken gördüm, ilgimi çekti. Hoşuma gitti. Eğer sizler de sevdiyseniz, bu tarz içeriklerden daha fazla üretirim.